Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik cik cik cik ötsün diye. Pır, pır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Pır, pır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Mini mini bir kuş donmuştu, tencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, tencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Pır, pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Mini bir kuş dolmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş dolmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik cik cik cik ölsün diye, fırladırken canlandı. Ellerim bak boş kaldı.